Şekilde kesişen iki tane doğru ve buradaki mor doğruyu görüyorsunuz. Bir de bazı açıların ölçüleri verilmiş. Mesela bu açının ölçüsü 7x olarak verilmiş. Bu açı ise 60 derece. Ve buradaki açının ölçüsü de x olarak gösterilmiş. O zaman bu açıların ölçülerini bulmaya çalışalım. Bunun için x'in değerine ihtiyacımız var, öyle değil mi? Peki bu açıların ölçülerini nasıl bir araya getireceğiz? 60 derecelik açıyla x açısının toplamı 7x açısının ters açısına eşit olur. Daha iyi görebilmeniz için bu şekilde göstereceğim. Daha önce kullanmadığım bir rengi seçiyorum. Ve evet, buradaki açı, yani 60 ile x'in toplamından oluşan bu açı, 7x açısının ters açısı. Yani başka bir deyişle 60 artı x'in 7x'e eşit olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü ters açılar eşittir. Bunu hemen yazalım. 60 artı x, x'i başka bir renkle yazıyorum, 7x eşittir. Tüm bunların derece cinsinden olduğunu unutmayın. Artık soruyu çözebiliriz. X'li terimleri bir tarafa toplayalım. Eşitliğin sol tarafından x çıkarıyorum. Aynı işlemi sağ tarafa da yapıyorum ve böylece elimde 60 eşittir 6x kalıyor. İki tarafı 6'ya bölersem, 10 eşittir x eder. Her şey derece cinsinden de, onun için buralara derece işaretini koyuyorum. Sonuç olarak x'in 10 derece eşit olduğunu bulmuş olduk. Yani bu açının ölçüsü 10 derece. Hemen buraya yazalım. Bu açının 60 derece olduğunu biliyoruz. İkisini toplarsak, 10 derece artı 60 derece. 70 derece eder. Burada gördüğünüz büyük açı 70 derece olur. Bu iki açının ters açılar olduğunu bildiğimiz için de bu açının 70 derece olduğunu söyleyebiliriz. Bunu doğrulamak için ise 7 çarpı 10'dan 7x açısının ölçüsünün 70 derece olduğunu bulabiliriz.